Tabii bir kardeşim vasıtasıyla duymuştum, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ilk defa derslerinde iştirak ettim ve e, o zamana kadar çok ilahiyetli alim e, olan insanları dinlemiştik çünkü kendimizde böyle bir e, yani dine Allah'a, İslam'a bir ilgimiz, bağlığımız vardı. Ama Haydar Özayi'yi dinlediğimiz zaman daha farklı bir Ağzın konuştuğunu, daha bir farklı bir insanın farklı bir şey anlattığını o zaman gördük. Haydar Oza yaşadığını danıştırdı, anlatırdı. İlk şimdi orada danıştığı zaman böyle bir şey anlattı. Dedi ki Türkiye'ye indiki Anadolu'ya İslam Azerbaycan'dan geldi. Hiç duyduğum Haydar Oza'nın ağzından duyduğum bu konu oldu. Dedi, bizim o yüzden Azerbaycan'a bir vefa borcumuz var. Azerbaycan'a nasıl geldi? Ehlibeyt beit Azerbaycan'a geldi. Yani Azerbaycan halkı burada Ehlibeyt'e sahip çıktı. Ehlibeyt bir emevi abbasız ümmiden kaçtığı zaman Azerbaycan'a sınırlar. Ve Azerbaycanlılar onlar Azerbaycan Türkleri onlara sahip çıktı. O yüzden burada. Azerbaycan'ın semasında her zaman ehl Beyt'in bir Şam'ı, mumu yanır. Ve o mum, oradan gelen nur her zaman bu memleketi koruyacak. Bu Azerbaycan Türkleri, Azerbaycan halkı çok büyük halkı. Ve dedi, biz de gelmiş için, bize de o nurdan bir pay düşsün. bir düşsün. Biz de ondan bir fayda O feizden bize de nasip olsun. Öyle bir şey dediğim zaman, yani ben şimdi Azerbaycanlıyı, vatanımızı, halkımızı, milletimizi çok seviyoruz da ama o konudan sonra vatanıma, milletime, halkıma sevgim daha da arttı. Yani biz ehlibeyt'e sahip çıkmış biz milletiz. Ve bunu Aydar Uzan'ın ilk defa ağzından duydum ben. Ve o zaman o onun bir e, hem Allah'ı anlatması, peygamberi, ehlibeyti anlatması, dini anlatması, İslam'ı anlatması, tamamen yaşadıklarını anlattığı için yani insanın Allah'a, Peygamber'e, Ehli Beyt'e, yol, Allah yoluna ve hem de insanlığa sevgisi yani kat kat artmaya başlıyor. Biz Haydar Oza ile daha böyle bir yakın temaslarımız Bakü Devlet Üniversitesi'nde Milli Ekonomi Modeli eserinin basılmasından sonra Azzebizyon Devlet İktisat Üniversitesi'nde ee, Milli ekonomi modeline, tezine dair büyük bir e, uluslararası konferansın yapılması zamanı oldu. O zaman ben e, Teşkilat Komisyonu'nun bir üyesiydim. En genç üyesiydim. Burada hürmetli profesörlerimiz, alimlerimiz, başta Dünyamanlı Hoca, Ruşan Hoca, Hosro Mellim, Ahmet Kaşımoğlu, Ticaret, e, Hem Diksad Üniversitesi'nden hocalar, herkes bu grupta vardı, Teşkilat e, Komisyonu'nda vardılar. Ben de en genç üyesiydim. Ve allah Teala bana bu şerefi nasip etti ki ben o zaman e, Milli Okurum modelinin konferansının organizasyonunda Bakü'de e, hocamla defalarca bir temasta bulunmak şerefine nail oldum. O zaman hem e, bir, ek, benim kendim de ekonomist olduğu için ekonomi e, elmini öğrenme babından hem e, Haydar Uzay'ı bir tanıyarak, yakından tanıyarak bir strateji bir uzmanı olduğunu, hem bir büyük alim olduğunu, hem de Azerbaycan'ı seven, bu halkı seven bir insan olduğunu, bizim Azerbaycan'ın büyüklerine çok saygılı. Bakı Döğüt zaten e, profesör olduğu zaman burada Azerbaycan, e, dövlet, hükümet rehberlerinden hep temasları oldu. Azerbaycan'ın hep yanında oldu. Hep e, Türkiye'de Azerbaycan'ı tebliğ etti. Azerbaycan'a hep burası benim vatanım diye burayı böyle terk ediyordu, seviyordu. O zaman Haydar Özay'ın bizim çok yakın sık temaslarımız başladı ee, ve e, Haydar Özay'ı bir başka yönden de tanımaya başladık. Hem insani yönden, hem bir manevi yönden, hem bir ilmi yönden, hem de bir stratejik yönden. Onun nasıl bir e, bir döv yönetici olduğundan bir e, e, mesela şimdi onun Milli Devlet Sosyal Devlet eseri var. Orada da bir bir cemiyet bir devlet nasıl yönetilir? Nasıl milli ekonomi modelini tatbik ederek insanlar nasıl mutlu olur? Bunun da stratejisini ortaya koyabilen koyan ben de çünkü stratejik araştırmaz olduğum için bu yönden de ondan öğrenmeye başladık. Hem Haydar Oca bizi Azerbaycan'ı sevdir, vatanımızı sevdirdi. Yani seviyorduk da yani kat kat fazlasıyla sevdirdi. Hem ehlibeyti sevdirdi. İslam'a bağlandı. İnsanlığı sevdirdi. Bütün İslam Türk dünyasının bir e, bir, bir, bir bütün bir beden olduğunu bu tür e, insanlığa hizmet etmesi için nasıl hizmet edilir? Bütün bu yönden de Aydar Hoca bu stratejiyi bize öğretti. Ve e, defalarca konferanslarda, derslerde aynı zamanda Türkiye'de evinde misafir olduk. Böyle buluştuk. Çok telsip edeyim. Yani zaman kısa ama Haydar Hoca'yı kaybetmenin çok hüznünü yaşıyoruz. Haydar Hoca'yı tek ailesi ailesi kaybetmedi. Haydar Hoca'yı tek Türkiye'de sevenleri kaybetmedi. Onu bütün hakiki İslam'da olan yani is, is, Allah'ı seven, ehli beyt'i seven herkes tarafından Haydar, Uzay, herkes Haydar Uzay kaybetti. Haydar Oza'nın kaybetme altını hepimiz yaşadık. Biz hez Azerbaycan'da düşünüyorduk ki yani onu tanıyan çok az, yani böyle ilmi yönlendir tanıyanlar var, bir profesör olarak tanıyan var. Ama Haydar Oza'yı bizden de fazla çok tanıyan seven insanlar varmış. O vefat ettiği gün, o kadar böyle bir sosyal medyada da. Hiç tanımadığınız ne kadar adım zanan arkadaşlar, dostlar. Herkes Haydar Oza için yani düşünün yani adamlar birbirine mesaj çekiyor, diyor ki bu gece vahşet namazı kılın. Böyle bir Allah dostu, Ehli Beyt aşığı, Ehli Beyt vefat etti. Bu gece herkes onun için dua etsin, vahşet namazı kılsın. Yani bütün o vefat ettiği zaman sanki onu seven insanlar da ve bu Azerbaycan olsun, Türkiye'de, diğer ülkelerde, Rusya'da da var. Bizim tanıdık Afrika'da da böyle onu seven, kalpten seven insanlar var. Herkes bir bütün bir baddan oldu. O gece yani o günü biz çok üzüntüyle yaşadık. Allah rahmet eylesin. Allah şefaatler Ehlibeyt'e komşu etsin. Şefaatlerini de hepimize, üzerinize inşallah nasip etsin. İnşallah zennette buluşma ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun.